Kabızlığa yol açan sebepler nelerdir? Kabızlık ilaçları ve bitkisel çaylar bağırsak tembelliği yapar mı? Kabızlık nasıl giderilir? Geçirgen bağırsak sendromu nedir, nasıl oluşur? Geçirgen bağırsak sendromu nelere sebep olur? Açelya Akkoyun soruyor. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın, kabızlık ve geçirgen bağırsak sendromuna dair tüm merak edilenleri cevaplıyor. Ekranların bilginin ışığından giden programı akla takılanlar. Açelya Akkoyun moderatörlüğünde başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ah ah bir çoğumuzun hayatını kabusa çeviren kabız, kabızlığı ve son dönemde Sıkça bahsi geçen bağ, e, geçirgen bağırsak sendromunu konuşacağız sevgili Orhan Tarçın'la. Ama izninizle her zaman olduğu gibi hocam abi merhaba, nasılsınız dedikten sonra. Merhaba hocam nasılsınız? Ha, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz, biz de çok iyiyiz. Sizden aldığımız bilgilerle hayatımızı kolaylaştırarak e, ve hayatımızın gerçekten konfor alanını e, doğru uygulamalarla sağlayarak geçiriyoruz. Önce onu söylemek istiyorum şahsım adına. Ha, buna memnun oldum. Ee, sevgili hocam, çok önemli bir konu kabızlık. Evet. Halk arasında çok da yaygın. Ee, öncelikle kabızlık nedirle başlasak? Ee, biz kabızlığın tanımını nasıl koymalıyız? Biz kabızlık yaşıyor muyuz? Yoksa e, bu bir dönemsel mi? Bunun buradaki ayrımları nasıl belirleyebiliriz? Ee, onu sormak istiyorum. Ee, şimdi eskiden e, dışkılama süresinin uzaması, bir gün bir günden iki güne üç güne hmm. çıkması kabızlık olarak kabul edilirdi ama. İşin açıkçası kabızlığın üç şekilde tarifi var. Ee, birincisi e, dışkılama frekansının süresinin uzaması. Yani haftada üç günden daha fazla e, tuvalete çıkmak hı hı. E, bizim için gereken bir şeydir işin hı hı. açıkçası. Eğer ki üçten daha az çıkıyorsanız bir kabızlık mevcuttur. Hı hı. Bir ikincisi dışkının sert olması. Eğer ki dışkınız sertse o zaman kabızlık vardır. Her gün çıkıyorum ama dışkım sert diyorsanız... Bu bir kabızlıktır. Bir üçüncüsü e, ıkınma olayı. Eğer ki tuvalete çıkarken ıkınıyorsanız bu da kabızlık sayılır. Sonuçta seyrek dışkılıyorsanız, sert dışkılıyorsanız hmm. bir de ıkınarak tuvalete çıkıyorsanız kabızlık vardır. Yani ben her gün çıkıyorum ama e, zorlanarak çıkıyorum, ıkınarak çıkıyorum diyorsanız yine kabızlıkla muhatapsınız demektir. Tabii kesinlikle. Aa, biz de zannediyorduk hiç çıkmamayı. Yani değil mi halk arasında genelde öyle zannediliyor. Tabii yani sonuçta e, e, e, e, eğer ki siz bundan muzdaripseniz bu sizin sosyal hayatınızı bozuyorsa, hayat konforunuzu bozuyorsa tedavi edilmesi gerek. Ama tabi burada asıl sorun kronik kabızlıktır. Yani e, burada süre de önemli. Belli kriterlerimiz var. Bir kişiye gerçekten kabız diyebilmek için... En azından kronik kabız, uzun süreli kabız diyebilmek için 6 aydır olması lazım hmm. ve son 3 aydır üst üste olması lazım bunun. Hmm. Bir de bu biraz evvel saydıklarımdan örneğin dışkılamada e, kınarak dışkılamanın en az %25 olması lazım. Ee, yine dışkının sertliği 4 dışkıdan birinde olmalı yani %25'inde sert olmalı. Ee, yine dışkılama frekansının uzaması ayrıca diğer bir kriterdir. Ee, ama bir de akut olan kabızlıklar vardır. Örneğin bağırsakta tümör vardır. Birdenbire sert bir duşka gider orayı tıkar. Bu akut bir kabızlıktır. Eğer problemi çözerseniz kabızlık ortadan Hı -hı. kalkar. Hı -hı. Yani bunlar o zaman e, belirtileri mi oluyor hocam? Yani genel belirtileri bunlar diyebilir miyiz kabızlığın? Biraz önce sıraladıklarınız. Tabii. Hı -hı. Yani bir de aslında kabızlığı tarif ederken bir de organik ve non-organik sebepler vardır. Hı -hı. Eğer ki Organik sebeplere bağlı bir kabızlık varsa başka şeyler de vardır beraberinde. Mesela tiroid hastalığı varsa bir kişi de o kişi de kabızlık ortaya Aa. çıkar. Yani tiroid bezinin az çalışması kabızlık yapar. Ama bir de bunun yanında eğer ki kalp seviyesinin yüksek olması veya bazı metabolik bozukluklar da varsa buna bağlı bazı e, semptomlar, bulgular görülecektir ama aynı zamanda kabızlık da görecektir. Yani hmm. eğer ki organik sebeplere bağlı ise kabızlık e, ...beraberinde bu organik sebeplere bağlı olan diğer bazı şikayetler de olacaktır. Tabi mesela beyindeki tümör de yapar kabızlık veya omurilikte bir hastalık yapar. Yine omurilik hmm. hastalıkları yapar. E, hormonal hastalıklar yapabilir. Metabolik bazı hastalıklar mesela diyabet yapar özellikle hmm. diyabet. Yani diyabet şeker hastalığı hmm. kabızlık yapar. E, Tabi e, diyabetin başka semptomları da olacaktır kabızlığın yanında. Hı hı. Ama kronik konstipasyon dediğimiz fonksiyonel yani idiopatik yani sebebi bilinmeyen kabızlık dediğimiz zaman onda herhangi bulgu yok karında ağrı da yok ama dışkı sert zor dışkılıyor ıkınarak dışkılıyor ve dışkılama süresi uzun 2-3 günde bir 4-5 gün bazen 5 ya da 10 günde dışarıya çıkıyor eşlik eden başka bir bulgu yok. Evet maalesef 10 günde dışarıya çıkan 10 gün. hastalarımız da var 10-15 güne uzayanlar da var onların hepsinin aslında yani tedavi olması şart bir durum o zaman şimdi şey, sorum şuydu aslında sevgili seyirciler yani kabızlık tedavi olması gereken bir hastalık mıdır diye soracaktım evet. ama şimdi siz 10-15 gün deyince yani o zaman bir zorunluluk giriyor işin içine Tabii. tedavi olma zorunluluğu giriyor evet burada tedavi olmak gerekiyor mesela şöyle her gün zorlanarak çıkmak ya da her gün dediğiniz gibi farklı e, ıkınarak çıkmak. Bunun, bunun içinde bir tedavi olmak gerekli mi diye bir soru sormak istiyorum. Bir kesinlikle. tedavi prosedürü var mı? Tabii kesinlikle. Bakın eğer ki kabızlığınızı tedavi ettirmezseniz bu fonksiyonel veya sebebi bilinmeyen Her kabızlık çıkma, aslında. Aynısı. Büyük sorunlar yaratır ileride. Mesela eğer kabızsanız çok uzun süredir varsa hemoroid şikayetleri olur. Makatın son bölümünde hemoroid dediğimiz bizim toplar damarlar vardır. Ve bunlar dışkıyla gazı kaçırmayı engeller. Hmm. Ama kabızlık varsa bir müddet sonra bu toplar damarlar genişler, büyür ve aşağıya sarkar. Ve tabi sert dışkı bunu aşağıya sürükler. Tromboz olmaya başlar, dışkı kaçırmaya başlar, makatta ağır olmaya başlar. Bu bir sorundur. Hmm. Başka bir şey kabızlık. Makatta çatlak yapabilir. Biz buna anal fistül diyoruz. Eğer ki makatta çatlak var ise kişi aynı zamanda dışı, e, tuvalete gitmekten de korkacak. Her tuvalete gittiğinde ağrısı olacaktır. Hatta beraberinde kanama olacaktır. Bir başka şey var. Uzun süre kabız olanlarda kalın bağırsağın son kısmı aşağıya doğru sarkar. Ve geçen hafta iki hastayı bundan dolayı ameliyata vermek zorunda kaldık. Birisi 28 yaşındaydı, birisi Aa, de daha yeni 32'sine başlamıştı. Şimdi onu söyleyeceğim, yaşta da doğru, yani, yani yaş aldıkça değil, gençlerde de görülebiliyor demek ki. Tabii, tabii. Yani e, bu hastamızın birisi bayandı, 22 yaşında ameliyat ettirmiştik ama 28-29 yaşında tekrar e, ameliyat olmak zorunda kaldı. Çünkü kabızlık burada tedavi edilmedi. Kabızlık yüzde %20 oranında gözüküyor, oldukça fazla. Çünkü... Karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz belli bir grubumuz hareket yok eksersiz giderek azaldı biraz da obezite eklendi üstüne ve bundan dolayı e, kabızlık giderek artıyor ama kabızlık problemlerini çözmezsek tabii ki e, bu biraz evvel saydığım sorunlara sebep olabiliyor. E, bu kadar oran çokken hocam şunu sormak istiyorum açıkçası. E, size. Öncelikle e, daha sonrasında sevgi seyircilerimizde de olsun bağırsak terbiye edilir mi? E, çocuklarda bu tuvalet eğitiminde soracağım ama öncesinde şunu çok merak ediyorum. Acaba e, kabızlık meselesi beslenmeyle mi alakalı? Yaşam stiliyle mi alakalı yoksa ya hani hep şey diyoruz bizim ailenin bağırsak uzun. Evet. E, öyle öyle değil mi Hepimizde vardır öyle. Bizim bağırsaklarımız uzunmuş ondan yaşıyoruz deriz. Biz de ailevi deriz. <gülüyor> Biz de mesela. ailevi derler. Evet. Nedir hocam? Şimdi aslında kabızlık multifaktöriyel oluyor. Dediğiniz gibi bu faktörlerin hepsi var. Genetik faktör var bu işin içinde. Hı hı. Ailesel faktör var. Ailesinde gördüğü alışkanlıkları aynen kendi hayatında uyguluyor. Ailesinde de kabızlık var, kendisinde de oluşuyor. Çevresel faktörler var. Yaşadığı çevre, davranış biçimleri, coğrafi faktörler. Hepsi mutlaka etkiliyor. Hı hı. E, tabii yaşadığımız toplumda mesela... Karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme var ise o zaman kabızlık oldukça sık görülüyor. Hani hmm. karbonhidrat demek özellikle pide, börek, hmm. pilav, makarna demek. Doğal karbonhidrat değil de işlenmiş karbonhidrattan i̇şte, Tabi. Bir de şöyle bir şey var. Yani Sebze ağırlıklı beslenmek lazım. Hmm. Eğer ki siz her gün pilav yerseniz, et yerseniz, patates oh. yerseniz... O zaman lif almıyorsunuz. Lif almadığınız zaman da yediğimiz pilav şu kadar pilav yeseniz bağırsak çok az miktarda posa gider. Ve bağırsak da bu sefer onu ilerletmekte çok küçük çeker. Zorla ilerletebilir. Ama siz ıspanak veya mercimek yediğiniz zaman azıcık bir mercimek yediğiniz zaman bağırsak gittiğinde su çeker ve kocaman bir kitle oluşturur. O zaman bağırsak bunu çok kolaylıkla ilerletir ve kabızlık görülmez. Sonuçta... Beslenme şeklimiz, toplum beslenme şeklinde çok önemli. Şu an bir panik yaşadım hocam. Önemli. Niye biliyor musunuz? Bizim çocuklar biliyorsunuz. Anne köfte patates, evet. pirinç, pilav. Yani çocukların çoğu sebze yemekten kaçır, Zorla evet. biz anneler. Çorba ile falan yaparız bir şey. Peki çocuklar yetişirken bu noktada bir zarar veriyor olabilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü bu batı tipi beslenme oluyor. Hmm. Eğer ki batı tipi beslenme var ise o zaman... Aldığınız lif miktarı günlük 10 gramın altında oluyor. Hmm. Halbuki ideali en az 25 gram veya 30 gram e, lif almamız gerekir bizim günlük yaşantımızda. Bunu da sağlayabilmek ya için çocukları. bol miktarda sebze yemek lazım ve aynı zamanda meyve yemek lazım. Yani çocukları o zaman bir şekilde orayı... Ee, Batıçı bir diyetten uzaklaştırmak lazım. gerekiyor. Kesinlikle. Hocam hep Akdeniz der yıllardır. Aynen ve sebze bol sebze bol ve bol meyve bunu yapmak lazım. Yapma. İlk Çocuklarımız için lazım. değil mi? Evet evet. Aslında öngörülendi bu. Peki şimdi tam kabızlığı önlemek için nasıl beslenmek gerekir? Devam ederken yerdiği de gelmişken Akdeniz diyetini bir daha belki seyircilerimize. Evet, çok önemli bir konu. Çünkü çocukluktan beri yerleşmesi gereken diyet aslında Akdeniz diyeti. Şimdi Akdeniz diyeti demek bol miktarda ıspanak, pırasa, lahana, karnabahar Kereviz yemek demek. Hmm. Ama aynı zamanda baklagiller var. Hmm. Bunların içinde mercimek çok önemli. Yüzde on üç lif oranı vardır mercimeğin. Çok önemli. Ki bir... ıspanakta yüzde sekizdir ama mercimekte lif oranı yüzde on üç. Yani mercimek besin yönünden ıspanaktan çok daha değerlidir aslında lif açısından. Tabi yanında nohut veya bezelye gibi baklagilleri mutlaka almamız gerekiyor. Tabi bunun yanında akdeniz diyetinde haftada iki defa balık yemek var. Bunun yanında haftada bir kere beyaz et yiyebilirsiniz. Ama kırmızı ziyeti haftada bir veya iki haftada bir almak lazım. Akdeniz diyeti bu. Tabii ama Akdeniz diyetin içinde mutlaka zeytinyağı var ve zeytin var. Sonuçta bu tip besler, beslenirseniz sağlıklı bir bağırsak yapınız olur ve ömrünüz uzar. Şimdi Akdeniz diyetin zaten 1954 yılında araştırılmıştır bütün diyetler arasında en değerli olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortaya konmuştur ama bakın 2018 yılında da tekrar 42 diyet arasında bir araştırma yapılmış hı hı. ve en yararlı iki diyetten bir tanesi de Akdeniz diyeti çıkmış. Ve biz Akdeniz'e kıyısı olan çok değerli e, zeytinler yetişen, zeytinyağı yetişen evet. yani yurt ege dışında yeşillikleri ege olan, yeşillikleri olan, aynı zamanda olan. E hocam duyuyorum ben bu kadarcık böyle e, Rusya'da filan zeytinyağları eczanelerde satıyorlarmış. yani Kesinlikle, hani evet. Dolayısıyla hani biz neye sahip olduğumuza biraz daha vakıf olduk sayenizde. Peki hocam egzersiz yani sormak istiyorum e, kabızlıkta. Daha doğrusu hareket mi egzersiz mi? Çünkü biz artık maalesef e, insanın yapması gereken günlük hayatında yapması gereken aslında yürüyüşü bile spordan sayar olduk. Yani hani evet. çok oturduğumuz için aslında yürümek insanın doğasına e, ait. Burada... Evet. Egzersizi nasıl değerlendireceğiz? Şimdi şöyle günlük yaşantımızın içine egzersizi yaymak zorundayız. Örneğin asansöre binmeyeceğiz, merdivenden çıkacağız. Bir yakın mesafelere giderken araba kullanmayacağız. Yürümeliyiz. Yürüdüğümüz zaman her bir attığımız adım Bağırsağa giden bir uyarıdır bizim Hı -hı. için. Her bir yere vuran adım Varsak'a harekete geçirir. Hı -hı. Ve ideali 5007 adım. 5000 ile 7000 adım atmak gerekir. Ama şöyle bir şey var. Gün içinde mümkün olunca bu 5000 ile 7000 adımı... E, adıma ulaşmaya çalışmak lazım. Ama bu da yetmiyor. Ben yürüyorum 12 bin adım yürüyorum. Bu da te tek başına yeterli değil. Hmm. Evde bazı çok basit egzersizleri yapmak lazım. Mesela e, ayaklarımızı kaldırıp indirmemiz lazım. Sabah 20 Nasıl, kere. Nasıl böyle 90 akşam derece yürüp yürüp yürüp hocam? Sırt üstü uzanmışken ayaklarımızı hmm. mümkün olduğunca 90 Aa. dereceye kaldırmamız gerekecek. İndireceğiz. Ve indireceğiz. Sonra e, bunu 20 kere yaptıktan sonra ayaklarımız sabit vücudu kaldırmak lazım. Mekik hareketi. Mekik dediğimiz. hareketi. Aynen. Hem alt karın hem de üst hmm. karına çalıştırmış olacaksınız. Eğer ilerleyen zamanlarda da yan yatarak yine ayağımızı kaldırıp indirmek Süper. karın kaslarını güçlendirecektir. Hem yürüyeceğiz hem de karın kaslarını güçlendireceğiz. Karın kasının güçlü olması bağırsak hareketleri için etkileyici o zaman. Tabii Aa, tabii tabii. Çünkü biz böyle düşün. biz oyuncular diyaframı çok kullanırız hocam biliyorsunuz <gülüyor> evet. diyafram kasımızı. Bu iyi bir şey tabii. Yani diyafram kası evet, evet. bizim kabızlıkta her zaman kullandığımız yöntemlerden tekidir. Ee, tabii karın kasları bir kere tuvalete çıkma esnasında hafif kasıldığı zaman güçlü bir bağırsaklara uyaran gibi. Ve karın içi basıncını arttıracaktır ve dışıklamayı kolaylaştıracaktır. Güçlendirmemiz lazım. Yaşlılar evinde yaşayan kişilerin e, kabızlık sebepleri araştırılmış e, ve huzur evlerinde şu tabii ki ortaya konmuş... E, Evet, yaşlılarımız bazı ilaçları kullanıyorlar ve bundan dolayı kabızlık ortaya çıkıyor. Ama bir ikincisi hareket etmiyorlar genelde aynı binadalar. Hmm. Hareket edemeyince de bağırsakları Bağırsak. gitmiyor. Bir de karın kasları güçlü değil, giderek zayıflıyor. Bu iş etken çok önemli. Peki Tam da bu noktada hani hareketin kıymetini çok güzel anlattınız bu arada. Aslında yani hayatta hangi kasınız güçlüyse o size hizmet ediyor bu arada. Karın Aynen. kasıysa bu bir mekanizmaya hizmet ediyor. E, bu anlamda hep ben bu arada hep duyduğum bir şeydir sizin gibi değerli hocalardan. Hani Zayıflayacağım diye o kası kaybetmeyin lütfen. Sonra o kası geri alabilmek Gerçekten çok zor. Tam da bu noktada zayıflayacağım, bağırsaklarım çalışsın diye bitki çayları. Evet. Çok duyuyoruz hocam ve bunun yani reklamları, konuşurken sohbetlerde çok yapılıyor. Buraya da biraz açarsanız çok mutlu olacağım. Şimdi bitki çayları ülkemizde karışık bitki çayları olmak üzere satılır genelde ve içinde sinameki vardır. Ee, Sinameki de aslında baklagiller familyasına ait bir bitkidir. Ve e, sarı tohumları vardır bunların. Ve e, bağırsak hareketlerini arttırıp diyareye sebep olur fazla yendiği zaman. Aslında kabızlığı da çözebilir. Hı hı. Ama sinamekinin bağırsaklarda yarattığı bir harabiyet vardır. Yani siz sinamekiyi e, çok yer içerisiniz uzun süreli kullanırsanız mutlaka bağırsakların 3 yüzeyinde problem yaratıyor. Bunun yerine daha çok kitle oluşturan bazı ilaçlar var onları kullanmak lazım. Zaten lif de aynı şeyi hizmet ediyor. Bol lifli beslenirseniz veya kepekli ekmek, bağırsağa gelen az miktarda kepek veya lif su çeker büyür. Biz bu grup olan bazı kabızlık çözücü ilaçları tavsiye ederiz. Sinameki gibi olanlar uzun dönemde problem yaratıyor. Onun için e, Sinameki'nin kabızlık çözmede kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Hı -hı. Ha bir de karışık bitki çaylarının içinde ne olduğunu açıkçası biz de bilmiyoruz. Hatta üretenin bile zaman tam olarak bildiğini düşünmüyoruz. Çünkü değişik karışımlar oluşturuluyor. Bir sonraki dönemde daha farklı karışımlar oluşturuluyor. Zararlı karışımlar da olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Eğer ki kabızlık gibi bir şikayetiniz varsa, eğer bu sizin sosyal hayatınızı bozuyorsa, bir de alarm semptomları varsa mutlaka hekiminize başvurunuz gerekli önerileri hekiminiz size söyleyecektir. Ama şeyi çok duyuyoruz hocam özellikle işte kayısı çayları yok kayısıyı bir gün önceden suya e, koyup <gülüyor> evet. ertesi gün iç. E, yani bu konuyla ilgili gerçekten şiir efsanesi literatürü var. Yani hani Kesinlikle, efsanesi evet, değil. Evet. Onun böyle hocam yani yok inciri bir gün yatıracaksın. onu. Bunların etkisi ne kadardır bir tedavi sürecinde? Ya da bu bir tedavi süreci midir? Demek daha doğru geliyor bana. Şimdi şöyle bir şey var. Eee Kayısıyı yemelisiniz. Onun suyuna, hani suya koyup da onun suyunu içmenin bir faydasını göremezsiniz. <gülüyor> Buradaki kayısıdaki espri şudur. Kuru kayısı içinde lifler vardır. Ve siz kayısı yediğiniz zaman, bağırsağa gittiği zaman kayısı, kayısının içindeki o lifler çok miktarda su çeker. Ve bağırsak o zaman içinde bir kitle duygusunu algılar ve hareket etmeye başlar. Hareket ettirici, ilerletici hareketleri başlar. Onun için... Kayısının kendisini yemelisiniz. Kayısı suyunu içmenize bu şekilde gerek yok. Ya da akşamdan suya konur. Ertesi gün suyu içilir. Bunun bir faydası yok. Faydası yok. Peki kullandığımız ilaçlar kabızlık yapıyor mu hocam? Ee, Vitaminler e, falan da bu aralar çok alıyoruz biliyorsunuz. Evet. Özellikle hani bağışıklık sistemi için. Genel anlamda. Ee, i̇şin açıkçası kullandığımız ilaçlar şu anki kabızlığın %40 sebebi yaklaşık Aa. olarak. Ben. Kullandığımız anti ilaçlar vardır ve bunlar kardeşim kanal blokörü olarak geçer. Ee, bunlar kesinlikle kabızlık yapar. Zaten hastamıza sorarız, tansiyon ilacı kullanıyor musunuz? Yakın zamanda başlanan bir tansiyon ilacı bunu yapabilir. Ama çok ilginç. Mide koruyucu diye geçen ilaçlar, onlar da kabızlık yapar. Başka bir şey, çok sık kullandığımız ağrı kesiciler yine kabızlık yapar. Aa. Parkinson hastalığının kendisi kabızlık yapar ama anti-parkinson ilaçları... Yine kabızlık yapar bu hastalığın tedavisinde kullanılan. Hmm. Yani bize bu neden kabızlık için başvuran birisine mutlaka hastamıza hangi ilaçları kullandığını Biraz önce tiroid sorarız. içi de söylediniz. T tiroid hastaları da kabızlık. Tabii. Hı -hı. Tiroid guatr varsa veya tiroid hormonu yetersiz düzeylerde ise aşağıya inmişse düzeyleri... O zaman bir problemdir. Çünkü metabolizmayı hızlandıran bir ormandır troit ormanı. Seviyesi düştüğü zaman bağırsak çalışması yavaşlar. Hmm. Özellikle yaşlarda çok atlanır. Yeni ortaya çıkan kabızlık var. Hangi ilacı versem işte bu ilaçla geçmedi şu ilaçta geçmedi. Halbuki bir troit ormanı bakılsa ortaya konacak. Ee, yani aslında kabızlık ya birçok hastalığın birçok e, ağı olabiliyor değil mi hocam? O hastalığı oluşturan biz tek a, hastalığa yani kabızlığa bakıyoruz ama işte burada hekimle bir arada yol almanın e, sonucu ulaşmak için ne kadar kıymetli olduğunu da görüyoruz. Yani Kesinlikle. bir kabızlık deyip geçiyorsunuz ama altından başka bir şey başka bir nedene bağlı çıkabiliyor. Kesinlikle. E, dolayısıyla Tabii. orada gerçekten kişinin kendini gözlemleyip hekimini bulup hekimiyle birlikte ilerlemesi bence konforlu bir hayat için en gerekli e, durum olduğunu düşünüyorum. E, şimdi e, biraz önce size tuvalet, e, çocukları beslenme, tuvalet alışkanlığı, işte bağırsak Tembelliği engellenir mi? Sanki tembellik deyince çalıştırması gerekiyormuş gibi e, diye de bir soru sormak istiyorum. Sonra da tuvalette bekleme süresini soracağım hocam. E, çünkü uzun sürede kalınabiliyor biliyorsunuz. E, evet, evet. Ama yine çocuklardan başladığım nasıl öğretebiliriz? Yani e, çocuklar kalmak istiyorlar çünkü tuvalette. E, aslında tuvalette kalma süresi 10 dakikayı geçmemelidir. Hmm. Ve biz hep şunu söylüyoruz kabuz olanlarda da olmayan kişiler dedi. her sabah tuvalete gidin. Gitmeden önce iki bardak su için ve arkasından tuvalete oturun. Ee, eğer ki kabızsanız belli manevralarımız var. Nefes alma egzersizi onu yapalım. Bir el göğüste, bir el karında olacak kabız <gülüyor> olan kişilerde. Evet. Böyle mi? Evet, bir el göğüste, bir el karında olacak. <gülüyor> ve derin nefes alıp vereceğiz. 5-8 saniyede nefes alacağız. 10-15 saniyede vereceğiz nefesimize. Bunu her tuvalete gittiğimizde en az 10 kere yapmalıyız. Ve e, Bazen çok kabızlık varsa hem sabah yapın hem de akşam yapın. Aslında insan kendine açısından çok kıymetliymiş hocam. Ne kadar iyi geldi biliyor musunuz? Bakın yapın sevgili <gülüyor> seyirciler. Böyle kalbinizi ellemek, yani kendine temas etmek için de çok güzelmiş. Evet şimdi şöyle bir şey var. Bu aslında çok etkili bir manevradır hmm. kabızlık açısından. İhmal edilir bazen. Bir iki kere yaptım olmadı hocam denir. Yok her gün bu eğer kabızlığınız varsa yapılmalı. Bu işte bağırsağı eğitmek oluyor. Çocuklarda da eğer ki çocuk yaşta kabızlık varsa bunlar yapılmalı ama çocuklarda olan kabızlıklarla büyüklerde olan kabızlıkların tipi farklıdır. Öyle mi? Yani bizim çocuklarda gördüğümüz bazı hastalıklar vardır. Bağırsak duvarındaki sinir yapısı yoktur. Hiç sinir ağı yoktur. O zaman kasılma hareketlerini yapamaz bağırsak. Son hmm. Ama aynı olayı büyüklerde görmeyiz. Onun için genelde çocuklarda bir problem varsa mutlaka bir çocuk gastroenteroloji uzmanına başvurmalarına söyleriz. Hı, çok doğru. Peki bu uzun süre, e, 10 dakika diyorsunuz. E, 15 dakikayı geçmemeli. On, 15 dakikayı Tabii. geçmemeli. Bu manevrayı da biraz eğer bahsettiğimizde en az 10 kere yapmalı kabuz olan Hı -hı. kişiler. Hı -hı. Yani bunlar. Peki bu mesela ne kadar sürede etkisi yani biz dediğiniz çok doğru. Bir kere yapıyorum olmuyor. Bir süre koymak gerekiyor mu burada da hani çözümü aramak için? Bir hafta 10 günden sonra mı? Olmuyor hocam. Ben de başka bir şeyim var demek gerekiyor. Ee, en az 20 gün. 20 gün boyunca hmm. bu genel önlemleri almalıyız. Her sabah tuvalete gitmeli, oturmalı. Gitmeden 2 bardak su içmeli. Hmm. Günde 3-4 kayısı öğlen, 3-4 kayısı akşam. Kuru erik. Bir de bol su içmek lazım. Bir de ekmeği kepekli seçmek, seçmek lazım. Seçmek gerekiyor. Ya bir soru var. Çok korkarak soracağım hocam ya. Çok korkuyorum. <gülüyor> Kahve kabızlık yapar mı? <gülüyor> Çok Kah seviyorum. Hiç. Kahve kabızlık yapar. Ama şöyle bir şey var. Kah, kafein evet kabızlık yapar ama bazı kişiler %10-15 oranında ben kahve içiyorum kendimi evet, daha iyi hissediyorum evet, hatta bağırsak hareketlerim artıyor diyor biz de devam edin diyoruz. Ha, süper haber süper haber. Yani herkese bunu yasaklamanın gereği yok çünkü bireyselleştirmek lazım tedaviyi. Herkeste evet kabızlık şikayeti olabilir ama bunun tedavisine herkese aynı ilacı veya aynı egzersizi yapmaz. Tabii tabii. Vermez. Vererek yapmamak lazım. Biz küçükken çünkü hatırlıyorum çocukken hissel olduğumuzda kahvenin içine Türk kahvesinin içine limon sıkarlardı. Evet, çok... Küçükken öyle içirirlerdi. Yani belli ki orada <gülüyor> bir etkisi var ki, kahvenin etki alanı var ki bu yapılıyor değil ya, mi? Mantık tabii, olarak tabii, yani, baktığınızda. Tabii yani bol miktarda kafein böyle bir yavaşlama Süt yapar. Süt yapar mı hocam? Efendim? Süt. Süt çok ilginç. Eğer ki laktoz intoleransı dediğimiz laktozlu süt şekerinin parçalayan laktaz enzimi bağırsaklarınızda hmm. yoksa o zaman süt içmek sizde üsal yapar. Ama süt proteinine karşı alerjiniz varsa bu laktoz intoleransı haricinde başka bir e, intoleransınız veya alerjiniz varsa öyle söyleyelim. Bu da sizde kabızlık yapar. Yine bireyselleştirmek süt içtim. ...isal oluyorum, içmemek lazım. Sütü içince çok kabız oluyorum, o zaman içmemek lazım. İçmemek lazım. Ee, çok çok farklı yani... ...dediğiniz gibi bireysel... E, ...çalışmak gerekiyor orada. Evet. E, hocam, e, son zamanlarda... ...çok moda duyuyoruz, moda diyoruz. Geçirgen bağırsak... ...sendirme. Evet. Geçirgen bağırsak... E, ...deyince... E, ...hepimizde bir kaygı oldu. Ben de mi öyleyim? Evet. E, çok da popüler oldu... E, ee, i̇nsanın evet bağırsağında bir problem olduğunda herhangi bir bağırsak bozulduğunda bile ne kadar halsizleşip ne kadar moralimiz bozuluyor hani e, besine dayalı olduğunda bile ne kadar bizim hayatımızı engelleyen ya da motive eden düzenli çalıştığında görüyoruz bütün bunları. Geçirgen bağırsak sendromu nedir tam olarak? Ee, geçirgen bağırsak sendromu aslında eskiden beri olan ama bizim yeni yeni farkında olduğumuz bir hastalık tipidir. Ee, normalde bağırsak hücreleri birbirine sıkı sıkı yapışmış durumdadır. Hı hı. Ve bağırsak hücrelerinin yapıştığı noktalarda sıkı bağlantı zonları bölgeleri vardır. Hı hı. Eğer ki vücutta antibiyotik çok kullanırsanız, bağırsaktaki bakterilerin dengesini bozarsanız... ...yararlı bakteriler azalır, zararlı bakteriler artar ise... O zaman bağırsak duvarında incecik bir katman halinde inflamasyon iltihaplanma olur. İşte bu iltihaplanma bağırsak duvarın arasını açar. Dengesiz beslenme, çok miktarda alkol alımı, e, bazı ilaçlar aynısını yapabilir. Tabii ki hücrelerin arası açıldığı zaman o zaman vücutta denge bozulur. Normalde bizim sindirdiğimiz karbonhidratlar en küçük şekere kadar parçalanır. Proteinler yine en küçük e, ünitesine kadar parçalanır ve yağlar da yağ asidine e, ayrıştırılır. Hücre zarından o şekilde içeriye doğru taşınırlar ve kana karışırlar. Ama sizin bağırsağınızdaki hücreler arası boşluk eğer ki açılmışsa o zaman en küçük parçaya ayrılmasına gerek yok. Çok daha büyük partiküller bu hücrelerin arasından geçerek kana karışır. Zehirli hı. maddeler karışır, toksinler karışır, hı. aynı zamanda büyük molekül proteinler karışır. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman büyük proteinler veya kana büyük yapılar kana karışınca bizim bağışıklık sistemimiz bunu algılar. Burada küçük üniteler yok, beslenme üniteleri yok. Hı hı. Burada bir kişisel bir yapı var ve bu yabancı bir yapı ve ben bunu yok etmeliyim der oh. bizim bağışıklık sistemimiz. O kana karışmış olan protein yapısının üstüne giderek Yapış. saldırır, yapışır ve onu yok etmeye çalışır. İşte o anda bağırsak duvarında olan ince iltihaplanmanın yanı sıra kanda da bir iltihaplanma ortaya çıkar. Ne güzel anlattınız evet. Ve e, buna bağlı olarak başka şeyler ortaya çıkar. Örneğin bağırsak e, hücrelerinin arasından kana karışan protein evet. bizim eklemlerimizde kaplayan ...kıkırdak tabakası vardır. Ondaki proteini çok benzeyebilir. Kana karışan o proteini yok etmek için... Onu ...saldırıya alabilir. geçen... ...bizim savunma sistemimiz... ...hem kandaki o... ...protein partikünü yok etmeye çalışır... ...ama gider eklemlerimize de saldırır. İşte o zaman... ...eklem iltihabı ortaya çıkar. Kalıtsal veya... ...romatizman hastalıklar deriz biz. Romatizman hastalıklar, otoümün hastalıklar... ...ortaya çıkar... Ama sadece geçirgen bağırsak sendromunda bu ortaya çıkmaz. Yani eklem hastalıkları veya romatizmal hastalıklar ortaya çıkmaz. Başka neler çıkıyor? hocam? Çok ilginç bir şekilde beyin fonksiyonları bile bozulur. Nörolojik hadiseler ortaya çıkar. Mesela e, Alzheimer'in özellikle yine Parkinson'da geçirgen bağırsak sendromunun etkili olduğu düşünülüyor. Yani sizin sağlıklı bir bağırsağınız olursa Parkinson olmayacaksınız veya Alzheimer yani çok hızlı yaşlanma diyeyim ben size hızlanmış yaşlanma diyeyim buna yakalanmayacaksınız normal bir psikojenik yapısı ve beyin fonksiyonları olacak çok ilginç başka bir şey var alerjik hastalıklar kişi diyor ki ben ikide bir kızarıyorum neden kızardığımı anlamıyorum vücudumda döküntüler oluyor diyor aslında burada aynı zamanda şişkinlik de oluyor yani şişkinlik oluyor gaz vücudumda döküntüler oluyor diyor işte aynı mekanizma. O bizim bağırsak hücrelerinin arasından içeriye sızan geçirgen bağırsak sendromunun hastalığın öbür adı da sızdıran bağırsak sendromu Aa. zaten. O sızan protein moleküller kana karıştığı zaman bir de alerjik etki reaksiyon gösterir bunlar. Gösteriyor. Alerjik reaksiyonlar daha farklı bir mekanizmayla olur ve bunlar e, bizim bağırsağımızda alerjik reaksiyon meydana getirirse aynen elimizdeki kızarıklık. Nasıl oluyorsa aynısı bağırsağımızda da olur. Bağırsağımızda da kızarıklık ve şişkinlik olur. Eminim olmaz. ishal ortaya çıkar. Gıda alerjisi deriz. Belli gıdaları alınca karın dağır olur ve ishal olur. Yine geçirgen bağırsak sendromunda içeriye karışan proteinler ciltte kızarıklıklara yol açabilir. Ve aynı zamanda astıma, alerjik bazı sinüzitlere neden olabilir. Aslında bu sızdıran bağırsak ve geçirgen bağırsak sendromu Yakın zamanda araştırmaya başlandı ama metabolik yapımızı çok etkiliyor ve üstünde durulması gerekir. Ee, Ajanlar kaçıyor hocam. Evet, yani mikroplar da kaçıyor. Evet. Yani öyle bir hale geliyor ki zamanla mesela ülseratif kolit dediğimiz veya kron hastalığı dediğimiz bağırsak hastalıklarımız var. Mesela ülseratif kolit bağırsak duvarını kalınlaştırmadan şu şekilde iltihap yapar ama hmm. kron hastalığı bağırsak duvarını kalınlaştıran ağızdan anüse kadar her yeri tutan bir iltihaplanma yaratır. Bunun da geçirgen bağırsak sendromuna bağlı olduğunu düşünüyoruz. Ve geçirgen bağırsak sendromundaki en önemli problemlerden teki bizim bağırsaklarımızda bulunan bir buçuk kilogram kadar bakterinin arasındaki Ay, dengenin bozulması. bozulması. O zaman biz ne yapmalıyız geçirgen bağırsak sendromundan uzak durmak için? Bağırsaktaki iyi bakterilerimizi beslemeliyiz. Onun sayısını arttırmalıyız. Ki bu gibi hastalıklarla karşılaşmayalım. Yani en önemlisi sağlıklı Beslenme. beslenelim, dengeli beslenelim, bazı ilaçlardan uzak duralım. Ee, özellikle e, yani şimdi aslında şunu sormak istiyorum: hastalık başladıktan sonraki tedavi süreci e, nasıl ilerliyor da sormak istiyorum. Ama siz öncesinde beslenmenin ne kadar kıymetli olduğunu, işte egzersizin e, genel anlamda ve ilaç kullanımının Tabii. Peki, mecburen o ilacı kullanmak zorundaysa kişi, oradan hani çıkamıyorsa, kronik bir hastalığı varsa, burada ne öneriyorsunuz hekim olarak? Yani bu çok önemli bir konu. Hmm. Eğer ki antibiyotik bozuyor diyoruz biz evet. bağırsak bakterine ama antibiyotik veriyoruz doktorlar olarak. Ama biz şimdi biliyoruz ki biz artık... Her hastalığa antibiyotik kullanmamız gerekmiyor ve bundan mümkün olunca uzak duruyoruz. Kontrollü bir şekilde antibiyotik kullanıyoruz. Ama kullanmak zorunda kalırsak da mümkün olduğunca süresini birinci olarak kısa tutuyoruz. İkincisi hastamızı takip ediyoruz. Örneğin bazı penisilin grubu olan ilaçlar çok sık kullandığımız çocukluğumuzdan beri kullandığımız bu ilaçların bazıları aldığınız zaman karında ağrı yapar. Hatta bazı isale neden olur. Antibiyotiğe bağlı ishal ederiz hatta. Biz bunu engellemek için diyoruz ki özellikle son zamanlarda eğer ki hastamıza örneğin mide mikrobu için bile 14 günlük kullanılan bir antibiyotik tedavisi vardır ya o antibiyotik tedavisinden sonra bile ki diğer çok daha ağır hastalıkları zatürreleri falan kastetmiyorum onlarda kullanılan antibiyotikler de ağır ağırdır ve e, uzun süredir biz böyle bir antibiyotik kullanımından sonra mutlaka uzun süre probiyotikli gıdalarla beslenin diyoruz. Hı -hı. Probiyotikli gıdalar biliyorsunuz kefir Şalgam evet. da var, turşu da var. O kadar fazla ki tabii ki. Bir de bu iyi bakterileri besleyen prebiyotikli gıdaları arttırın diyoruz. Sonuçta antibiyotik kullandırıyorsak hemen ondan sonraki 3 aylık dönemde. Çünkü bir antibiyotik kullanımı 3 ay boyunca bağırsak bakterilerinin dengesini bozar. Biz de bunu sağlamak için 3 ay boyunca bol prebiyotikli gıdalar veriyoruz. Hmm. Veya prebiyotikli gıdaları da arttıraraktan takviye ediyoruz. Hocam size bir soru soracağım. Gerçekten şu an tam programın adı oldu. Aklıma takıldı. Ee, antibiyotik yani bazen iğne yoluyla alınıyor, bazen e, ağız yoluyla alınıyor. Orada bağırsak etkisi aynı mı? Aynı. Değişen ha, bir sormak şey. Sormak istiyorum. O kadar ilginç bir şey ki. Geçen programda da ben göstermiştim aslında. Bağırsakta böyle küçük hücreler vardır. Hücreleri gösterebilen endoskoplar vardır. Ve onlar o kılcal damarları gösterir. O kadar muhteşem bir sistemdir ki Hı. vücuda siz damardan da antibiyotik verseniz... Ağızdan da eminse gidip o kan damarlarına karışsa aynı etkiyi gösterir. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bazı hastalarımız der ki hocam hani benim kullandığım işte ağrı kesici ilaç adını vermeyeyim çok kullanılan bir ilaç. E, mideme zarar veriyor ne yapabilirim? Bunun İğne damardan yaptım. olanı yok mu? Evet. Der. Siz o ağrı kesiciyi damardan bile alsanız Mideyi kana de. karışır mideye gider yapacağı harabiyeti yine yapar. Beş ayrı mekanizmayla hmm. bunu yapar. Sonuçta vücuda giren bir ilaç. Her noktaya ulaşır. Sadece belli noktalarda biraz zorlanma var. Kan beyin bariyer ederiz. Bazen beyne geçmekte zorluk çeker. Bir de bazen prostat bezine ulaşmak zordur. Onun haricinde her, her yere, yere gider. gider. Kan evet. taşır diyorsunuz. Gider taşır. Ne kadar şey Oksijeni taşıdığı gibi Ve her türlü bir acıda taşır. taşır. Mekanizma çünkü taşımaya yönelik. Çünkü doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki hocam biz mesela bizi izleyen seyircilerimiz... ...hangi noktada bende galiba bu yatkınlık var geçirgen bağırsak sendromunu algılayabilip doktora gidebilirler? Ee, şimdi bazen yeni bir hastalık ortaya çıkınca herkes diyor ki bu kesin bende vardır. Tıp fakültesinde okurken de bu oluyor. Bazen doktorsunuz siz. Aynı şey acaba bende de var mı diye düşünebilirsiniz. Ee, evet, sızdıran bağırsak sendromu son zamanlarda çok moda oldu. Karında ağrı, şişkinlik ve bazen ortaya çıkan ishal atakları ee, bunun belli bazı bulgularıdır sızdıran bağırsak veya geçirgen bağırsağın. Ama her karında ağrı, şişkinlik, gaz veya diyaresi olan, bunun yanında tabii diğer nörolojik hastalıklar, eklem, romatizma, tutulumlar da önemlidir ama e, olan kişiler sızdıran bağırsak mıdır diye düşünürsek aslında bunların yaklaşık olarak %90'ı böyle değildir. Yani ağrı, şişkinlik, gaz ben sızdıran bağırsak. Diye düşünürseniz %90 sizde yoktur aslında. Oldukça küçük bir popülasyondur bu. Ama toplumda bu şikayetlerin çok görüldüğünü düşünürseniz o %10 bile aslında çok önemli bir rakamdır. Hmm. Ee, bunun tanısını koymak için kendimiz tanı koymak için uğraşmamalıyız. Mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başlayalım. Bu şişkinlikler gereken. bu rahatsızlıklar tabii, devam tabii. ediyorsa değil mi? Çünkü e, ya bende şişkinlik var gaz var. Ya ara sıra ishalde oluyorum. Gerçi bazen kabızda oluyorum. Zaten sızdıran bağırsakta kabızlık da var. Vay, o zaman mi? ben sızdıran bağırsam e, probiyotik kapsül kullanayım derseniz doğru bir iş yapmış olmuyorsunuz. Çünkü ya. aynı bulguları yaratan o kadar çok bağırsak hastalığı var ki kalın bağırsak tümörleri bile aynı bulguları yaratabiliyor. O zaman e, mutlaka biz doktorumuza başvurmalıyız. Doktor karar vermeli, kendimiz karar vermeye çalışırsak birçok hastalığı atlamış oluruz ki şu anda zaten hekime ulaşmak oldukça kolay ve e, böyle bu gibi şikayetler varsa. Tanısını nasıl konuyor hocam? Evet. Tanısı, tanısını koymak için çok önemli bir madde var. Bu sıkı bağlantılara demiştik ya zon, bazı Hı -hı. sıkı bağlantı zon bölgeleri var. İşte bu zondan ismini alan bir protein yapıda bir madde var ismi zonulin. Eğer ki sızdıran bağırsak sendromu varsa dışkıda zonulin araştırıyoruz. Ve zonulin miktarı artmışsa dışkıda o zaman sızdıran bağırsak olma ihtimali oldukça yüksek. Ama başka bir test daha var. Dışkıda bağırsağımızda yaşayan bakterileri tiplendirmek, analize etmek. Bunu yapmak oldukça güçtür. Çok özel testler ister, istenir. 3 ayrı grup test vardır ama sızdıran bağırsak olduğunu düşündüğümüz kişilere biz bu testleri zonulin'in yanı sıra uygularız. 3 ayrı grup Bağırsak bakterilerini ortaya koyan, tiplendirmesini ortaya koyan, yapısını hmm. ortaya koyan testtir bunlar. Hmm. Sonuçta ikisini beraber, doktorunuz hangisini yapacağınıza karar verir. Ama bunun yanında yine vücutta herhangi bir iltihap var mı, başka bir yerde bir sorun var mı diye bazı kan testleri, kan sayımları, iltihabı gösteren bazı testler yapılır. Yapılır. Eğer ki hekiminiz bu testleri yapmanın çok güç olduğuna karar verdi, o zaman bağırsakta eriyen antibiyotikler vardır. Yani kana karışmayan. Hmm. bağırsak bariyerini açmayan o antibiyotiklerden kullanılabilir sızdıran bağırsağa e, tedavi etmek için. Yani bazen bu zonilin testini yapmadan, bağırsak bakterilerinin tipini ortaya koymadan veya aralarındaki balans denge ne kadar bozulmuş, onu ortaya koyacak o ağır tetkikleri yapmadan hekiminiz doğrudan, Özel antibiyotikler vererekten tedaviye başlayabilir. Hmm. Yine tabii ki bireysel hekimle birlikte yol alınacak bir yol. Her, her hastalıkta olduğu gibi. Peki bitkisel tedavileri var mı hocam? Ee, tabii Onu da çok soruluyor çünkü. Yani geçirgen bağırsak sendromunda bitkisel tedaviler var ama en önemli bitkisel tedavi burada alınan diyetteki lif miktarıdır. Yine prebiyotikli yani hmm. bizim probiyotik diye... ...bahsetmiş olduğumuz iyi bakterileri besleyen lifli gıdaları almak lazım. En önemlisi bu. <gülüyor> ee, onun haricinde daha başka öneriler de vardır ama bunlara çok girmemek lazım. Önemli olan burada dengeyi sağlayacaksak biz... ...bir, biraz evvel bahsetmiş olduğumuz sebzeleri çok yemeliyiz... Yine probiyotikli yoğurt almalıyız. Hocam sonrasını burası çok önemli. Reklamdan sonraya bırakabilir miyim? Tabii ki. Ee, bağırsak geçirgen bağırsak sendromuna neler yapılması, nasıl beslenilmesi gerektiğini profesör doktor Orhan Tarçın'dan reklamdan sonra öğreneceğiz efendim. Evet. Hepimizin çok merak ettiği soruya geldik hocam. Evet. Ne yapacağız? Ee, barsaktaki bakteriler arasındaki dengeyi bozmayacağız. Hmm. Gereksiz yere mide ilaçları kullanmayacağız. Gereksiz yere ağır kesici kullanmayacağız. Gereksiz yere antibiyotik kullanmayacağız. Yine bol karbonhidratlı beslenmeyeceğiz. Çok fazla bol tek taraflı beslenme veya bol karbonhidratlı beslenme bol veya bol proteinli beslenme zaten... E dengesi bozulmuş bir beslenme şeklidir. Beslenme e, konusunda çok belli bir denge vardır. Bunu e, hep konuşuruz. Yaklaşık %50-55 oranında karbonhidratlardan almak gerekir. Yaklaşık o da %20 doğal değil yağ... hocam? E, tabii ki. Paketlenmiş karbonhidrattan pa değil yani. Aynen. Paketlenmiş olanları çok sevmiyoruz. Evet. %20'ye yakın protein %30'a yakın yine yağ miktarı. Bu 18-25 arası değişebilir tabii ki. Almak en önemlisi. Bu e, Tabii bazen de diyeti hafif bireyselleştirip birini arttırıp biraz diğerini azaltabiliriz ama genelde yapmamız gereken şey budur. Hı hı. Dengeli beslenmek, proteini, yağları ve karbonhidratları dengeli bir biçimde almalıyız. Ha, bunu yaparken lif çok önemli. Eğer ki siz sızdıran bağırsaktan korunmak istiyorsanız veya geçirgen bağırsak sendromunda günde en az 20 gram lif almak zorundasınız. 20 gram Artık bir de hocam bütün telefonlarda hesaplamalar var. Besini evet. giriyorsunuz kaç gram lif, kaç gram protein, kaç gram evet. karbonhidrat alıyorsunuz. Yani bunlara nereden ulaşırım diye lütfen şey yapmayın, bahane yapmayın. Bütün telefonlarda uygulamalar var. Besini yazıyorsunuz oranları söylüyor hocam. Evet. Ee, tabii e, sonuçta eğer ki bağırsaktaki dengeyi koruyabiliyorsak Hayatı koruyoruz. Aynen, aynen. Yani çok ilginç bir şey. Bu e, hastalarımızla da ara sıra konuşuyoruz. Ben soruyorum, bağırsakta kaç gram bakteri vardır? 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram. Ben daha 100 gramın üstünü söyleyen Söyle. <gülüyor> Ama bağırsaklarımızda tam 1,5 kilogram bakteri vardır. Ya. Bazen 2 kilogramdır. Ve bunların arasında çok özel bir denge vardır. Bunlar sadece kendi aralarında değil, vücudumuzda da sindirim sistemimizdeki hücrelerle de etkileşir. Hatta bu yönle bütün vücudumuzu etkilerler ve mümkün olduğunca bağırsaklarımızdaki dengeyi koruyup iyi bakterileri arttırmalıyız. İyi bakterilerin besinlerini vermeliyiz. Örneğin anne sütü gibi, bol lifli gıdalar gibi. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bizle bu güzel bilgileri, bu faydalı bilgileri paylaştığınız için programımız bitti. Sağ olun. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Sağ olun. E, Profesör Orhan Tarçın Bence bugün en önemli En kıymetli şeyi verdi bize Hayatımıza sahip çıkmanın Yollarını verdi e, Biz hep bence çok dışarıya e, Doğru düşünüyoruz Burada biraz içeriye doğru yatırım yaparsak Dışarı zaten düzelecektir diye düşünüyorum sahne, hani içimden geldi Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın